Birkaç video önce öğrendik ki, mesela düşük bir sıcaklıkta buzla başlayalım. Mesela buradaki eksi 10 derece olabilir. Hal değişimlerinde Celsius derece kullanabiliriz. Çünkü asıl önemsediğimiz sıcaklık farkı, mutlak sıcaklık değil. Yani Celsius'da bir derece fark ile Kelvin'de bir derece fark bu durumda da aynıdır. Celsius veya Kelvin kullanmamız fark etmez. Şimdi eksi 10 derece sıcaklıktaki buzla başlıyoruz ve suya ısı enerjisi ekledikçe sıcaklık yükseliyor. Moleküller en azından oldukları yapıda titreşmeye başlıyorlar. Ortalama kinetik enerjileri de yükseliyor. 0 dereceye gelene kadar sıcaklığı artıyor. 0 derecede buzun erime sıcaklığı. Eklenen ısı enerjisi buzun sıcaklığını arttırmaya devam etmiyor. En azından şuradaki kısa zamanda. Çünkü bu ısı enerjisi kristal yapıyı kırmak için kullanılıyor. Yani buza potansiyel enerji eklemek için. Kısacası buzu eritmek için. Yani tam burada sıfır derece sıcaklığında buz var. Fakat biz ısı ekledikçe elimize geçen sıfır derecede su. Demek ki sıfır derecede hem su hem de buz elde edilebilir. Eğer elimizde buz varsa onu su yapmak için ısı eklemek gerekir. Erimenin tamamlanmasının ardından verilen ısı enerjisi tekrar sıcaklığı artırmakta kullanılıyor. Ve daha sonra 100 derecede, yani suyun kaynama sıcaklığında tam şurada, benzer bir hal değişimi tekrar gerçekleşiyor. Yükselen ısı sıcaklığı arttırmak için değil, sistemdeki potansiyel enerjiyi arttırmak için kullanılıyor. Su molekülleri birbirinden uzaklaştırılıyorlar. Aynı şekilde beni yeryüzünden uzaklaştırsalar potansiyel enerjim olur. Çünkü geri düşebilirim. Bu moleküller aynı şekilde geri düşebilirler. Ama buradaki enerji, aslında suyu buharlaştırmak için gerekli enerji. Bu tarafta 100 derecede su var, sıvı halde. Ve bu tarafta da 100 derecede su buharı var. Daha çok ısı ekledikçe sıcaklık artmaya devam ediyor. Ama eğer bana, ben bunları daha önce öğrendim, artık sayıları tam olarak bilmek ve ne kadar ısı gerekiyor onu öğrenmek istiyorum derseniz, hemen şuradaki bilgilere bakabiliriz. Bu sayılar özellikle farklı hallerdeki su molekülleri için. Eğer herhangi başka bir elemente veya moleküle bakarsanız elinize farklı sayılar geçer. Ama buradaki ilk sayı füzyon ısısı. Bu 100 derecedeki suyu 100 derecedeki buza dönüştürmek için gereken ısı. Yani bu çizgideki şu uzunluk bu eksende 333 jüldür. Eğer sola gidiyorsanız buz yapmak için o kadar almak gerekir. Eğer sağa gidiyorsanız suya çevirmek için o kadar eklemek gerekir. Buna füzyon ısısı deniliyor. Bir şeyi eriterek birleştirdiğinizde katı hale getirmiş olursunuz çünkü. Tabi bu ısı aynı zamanda erime ısısı olarak da adlandırılır. Füzyon ısısı ve erime ısısı kavramları aynı anlamda kullanılırlar. Ama asıl önemli olan sayı 333. Bir de buharlaşma ısısı var. 2257 Joule bölü gram. 2257 bu eksen üzerindeki şu uzaklık oluyor. Yani eğer elimizde 1 gram 100 derecede sıvı su varsa ve bunu 1 gram 100 derecede su buharına çevirmek istiyorsam, tabi burada basınca başka şeyler olmadığına, basınca etki eden şeyler olmadığını düşünerek yapıyoruz. Yani sabit basınçtayız. Böyle bir durumda sisteme 2257 Joule eklemem gerekir. Eğer 100 derecede 1 gram su buharı varsa ve bunu yoğunlaştırmak istersem, Sistemden bu kadar enerji almam gerekir. Artık hal değişimi için gereken enerji miktarını biliyorsunuz. Ama bu bölümlerde ne oldu? 1 gram buzun sıcaklığını 1 derece, Celsius veya Kelvin, 1 derece arttırmak için ne kadar enerji lazım? Bunu bulabilmek için öz ısıya bakıyoruz. 1 gramlık buzu 1 Kelvin ısıtmak için 2 Jül enerji gerekir. Fakat sıvı haldeyken neredeyse 2 katı kadar enerji gerekir. Suyu 1 kelvin ısıtmak için gram başına 4 Joule enerji gerekir. Buhar olduğu zamansa, katı hale daha yakın bir ısı gerekir 1 kelvin ısıtmak için. Şimdi, bildiklerimizi kullanarak, eksi 10 derece buzdan 110 derece buhara geçmenin ne kadar enerji alacağını bulabiliriz. Bunu bir çözelim. İlk yapacağımız şey, eksi 10 derece buzdan 0 derece buza geçmek. Buzu 10 derece ısıtmak için ne kadar enerji gerek? Yani sıcaklıktaki değişimden bahsediyoruz. 2.05 Joule bölü gram çarpı kelvin öz ısımız, çarpı ısıtmamız gereken buzun kütlesi çarpı istediğimiz ısı değişimi. Öz ısı da kelvin olduğundan, onu da kelvin almamız gerekiyor. Ama bu sefer Celsius olarak alalım. Peki bu neye eşittir? Hemen hesap makinesini çıkaralım. 2.05 çarpı 200 çarpı 10, Eşittir 4100 Joule. Bu 4100 Joule. Peki şimdi yaptığımız sadece şu bölüm. Bu uzunluk 4100 Joule. 0 derece olan buzu 0 derece suya çevirmemiz lazım. Bunun için füzyon ısısını kullanıyoruz. 333 Joule bölü gram Kelvin. Onu 200 gramla çarpıyoruz. Eritmeye çalıştığınız miktar. 333 çarpı 200 eşittir 66600 Joule. 200 gram buzun 0 derece sıcaklıkta suya dönüşmesi için 66.600 Joule lazım. Şimdi buz'u suya çevirdik. Şimdi ise 0 derece sudan 100 derece suya gitmemiz lazım. Şimdi suyun öz ısısını alalım. O da 4.178. 1000 de 178. 4.178 Joule bölü gram Celsius çarpı 200 gram çarpı 100 derece Celsius. Fark ediyoruz ki, yüz dereceler birbirini götürür ve gram birimleri de birbirlerini götürürler ve geriye Joule kalır. Zaten istediğimiz de bu. Ne ısı enerji lazım onu bilmek istiyoruz. Bu adımda 4.178 çarpı 200 çarpı 100 ee, bir saniye evet 4.178 çarpı 200 çarpı 100, eşittir 83.560 Joule. 4 çarpı 200, eşittir 800. Çarpı 100, evet evet, bu doğru. Şimdi 100 derece su buharı ile uğraşıyoruz. Yani bunu 110 derece su buharı yapmak istiyoruz. Şimdi buharlaşma ısısını kullanıyoruz. 1.89 Joule bölü gram, Kelvin, çarpı buharın kütlesi, yani 200 gram. Bu tabii ki değişmez çünkü kütleyi arttırıp azaltmıyoruz. Kütle sabit. Çarpı, çarpı sıcaklık değişimi yani 10 derece. 10 derece değişim çarpı 200 çarpı 1.89 eşittir 3780. Ve, ve fark ettim ki büyük bir hata yapmışım. Yani aslında düzeltilmez bir hata değil yoksa videoyu tekrar çekerdim ama neyse. Şimdi ben sadece 0 derece suyu 100 derece suya çevirmek için gereken enerjiyi buldum, yani şuradaki enerji. Ve burada 100 derece buhardan 110 derece buhara geçmek için gereken enerjiyi buldum. Yani bu da şuradaki kısım. 100 derece suyu 100 derece buhara geçirmek için gereken bölümü atlamışım. Bu önemli bir konu. Buhara hesaplamadan önce onu buraya yazmalıydım. Fakat şimdi şuraya yazacağım. 100 derece suyu 100 derece buhara çevirmek için bu işte şuradaki adım, yani hal değişimi. Buharlaşma ısısını 2257 Joule bölü gram ile 200 gramı çarpıyorum. Bu da 2257 çarpı 200 eşittir 451.400 Joule. Yani bu bölüm, bizim 200 gramlık örneğimiz için 450.000 Joule. Şurası ise 83.000 Joule, bu taraf 3.780 J. Yani bu sisteme koyduğumuz toplam enerji, eksi 10 derece buzdan 110 derece buhara gitmek için tek yapmamız gereken, bu adımların hepsinde bulduğumuz enerjileri, bulduğumuz bütün gerekli enerjileri toplamak. Eksi 10 derece buzdan 0 derece buza geçmek için, tabii ki yine 200 gramımız var. 4100 J gerekir. 4100 artı 66.600, bunu ekranın dışında yapıyorum, eşittir 66.600 artı 0 derece sudan 100 derece suya geçmek için 83.560. Şimdi ise bu 100 derece suyu 100 derece buhara çevirmek için gereken 451.000 Joule daha ekliyoruz ve 100 derece buhardan 110 derece buhar elde etmemiz için 3.780 Joule daha ekliyoruz. Şu an elde ettiğimiz sayı 609.040 Joule. Yani bütün bu 200 gramlık örnekte, eksi 10'dan 110'a kadar gitmemiz 609.040 Joule gerektirdi. Bunu kısaca 609 kilojoule olarak da verebiliriz. Belki, vay ne kadar büyük sayıymış diye düşünebilirsiniz. Yani 200 gram buzu alıp onu ocakta ısıtmak 609 kilojüllük ısı gerektirir. Bu evimizdeki ocakta kolayca yapabileceğimiz bir şey. Bir videomuzun daha sonuna geldik.